Diyelim ki bir nesneyi gözlemliyoruz ve bunu bir tezi kanıtlamak için yapıyoruz ve bu gözlemlediğimiz olay da uzayda gerçekleşiyor uzayda. Ve dairesel bir yolda sabit bir hızla hareket ediyor. Şimdi hemen hız vektörünü çizelim. Okun uzunluğu hızın büyüklüğüne eşit. Şimdi dairesel yolla hareket etmek için hız vektörünün yönü değişmeli değil mi? Şu an hız vektörü belki böyledir. Bir süre sonra hız vektörü böyle olabilir. Biraz daha zaman geçince hız vektörü buna benzeyebilir. Sadece örnek veriyorum. Şimdi dairenin etrafında hareket ederken küçük zaman aralıklı örnekler veriyorum. Bu sefer hız vektörü böyle bir şey olabilir. Hız vektörünün bu şekilde değişmesini sağlayan kuvvet nedir? Peki, kuvvetin yönü nasıldır? Bunları araştırmak istiyoruz. Ve bu bize Newton'un birinci kanunu hatırlatır. Cisim üstünde etki eden cisme etki eden bir kuvvet olmazsa, cismin hız vektörünün ne yönü ne de boyu değişir. Cisme etki eden bir kuvvet olmasaydı, bu yönde gitmeye devam ederdi. Eğilmezdi, dönmezdi, hızın yönü değişmezdi. Şimdi bunun olması için kuvvetin yönü nasıl olmalı onu düşünelim. Şimdi hız vektörlerini kopyalayıp yapıştıracağım. Ve hız vektörünün yön değişimine izleyeceğiz. Kopyala ve yapıştır en sevdiğim. Bu ilk hız vektörümüz. Şimdi hepsini kopyalayalım. Bu ikinci hız vektörümüz. Onu da kopyalayıp yapıştıralım. Sadece nesne açısından hız vektörünün belli bir zamandan diğerine nasıl değiştiğine bakıyoruz. Hepsini buraya alalım. Bu yeşil olan onu da kopyalayıp yapıştıralım. Şimdi daire etrafındaki hız vektörünü çizmeye devam edeyim. Bu sefer de turuncu olanı alalım. Kopyala, yapıştır, güzel. Şimdi, magenta ile mor arasındaki zamanda hızdaki değişim nedir? Evet, şimdi bu iki vektörü ele alalım. Aralarındaki hız farkı budur. Bu hızdaki değişim. Bu vektöre bakarak, vektör dairenin bu bölümündeyken hız değişiminin yönünü bulabilirim. Vektörü buraya taşırsam aşağı yukarı bu yönde. Bu hızdaki değişimin yönü. Bu üçgen deltadır. Delta'yı da biliyorsunuz. Değişim için kullanırız. Şimdi ise diğer zaman aralığına bakalım. Mavi ya da mor. Morla yeşil arası bu periyodu düşünelim. Hızdaki değişim buna benzer bir şey. Dairesel yolun bu kısmındayken vektörün başlangıç noktasından çizersek hızdaki değişim kabaca budur. Buna benzer bir şey. Sadece bu vektörü buraya taşıyorum. Bunu bir kez daha yapacağım. Yeşilden turuncuya geçen zamanda hız değişimine bakalım. Şimdi aslında sadece sürekli hareket eden noktalara örnek veriyoruz ve hız değişimi sürekli değişiyor. Umarım nasıl değiştiğini anladınız. Böylece iki zaman arasında hızdaki değişim bu. Bu vektörü buraya taşıyacağım. Hızdaki değişim bunun gibi bir şey. Hız değişim vektörlerini çizmeye devam ederseniz, bu noktada hız değişimi böyle olur. Genel olarak bu yönde devam edeceğini düşünürsünüz. Bu noktada hız değişimi böyle olmalı. Peki, buradan ne anladınız? Herhangi bir dairesel yol için modelimiz nasıl olmalı? Bilmeniz gereken ilk şey, hız değişim vektörü, hız vektörünün kendisine diktir. Bunu kanıtlamadık ama öyle görünüyor. Dik gibi, gö Dik gibi duruyor, görünüyor. Daha ilginç olan hız değişim vektörü merkeze doğru. Hız değişim vektörü daima dairenin merkezine doğru. Ve Newton'un birinci kanunundan biliyoruz ki hızın büyüklüğü ya da yönü herhangi biri değişiyorsa cisme etki eden bir net kuvvet olmalı. Ve net kuvvet hızdaki değişimden kaynaklanan ivmenin yönündedir. Yani kuvvet hız değişim vektörü ile aynı yönde. Demek ki bir cismi dairesel yolla hareket ettirebilmek için bu cismi merkeze doğru çeken ve hareket yönüne dik bir kuvvet olmalı. Ve bu kuvvete merkezcil kuvvet denir. Merkezcil kuvvet. Merkez kaç kuvvetiyle karıştırmayın sakın bunlar çok farklı şeyler. Merkezcil kuvvet yani bu size merkeze doğru olduğunu hatırlatsın. Bu kuvvet merkeze doğru. Merkezcil kuvvet, bir cismi merkeze çeken kuvvettir ve cisme dairesel hareket yaptırır. Merkeze doğru çekim, merkeze doğru ivme oluşturur. Evet, bu cismin merkeze doğru gitmesini sağlayan merkezcil ivmeyi oluşturan merkezcil kuvvettir. Bütün bu yaptıkların amacı en azından dairesel yolda giden bir cismin hız değişimi, ivmesi ve etki eden net kuvvetinin hepsinin merkeze doğru olduğunu bilmeniz. O yüzden bu kadar merkezcil merkezcil merkezcil dedim. Evet, şimdi bu vektörleri çizmemin ve sonra onları buraya taşımamın ve hız değişim vektörlerini çizmemin nedeni ise size hız değişim vektörünün merkeze doğru olduğunu göstermekti. Şimdi bütün bu yaptıklarımızı bir kenara koyup günlük yaşantımızda peki biz bunu nasıl gözlemleriz diyebilirsiniz. Bunun çok tipik bir örneği çoğumuzun küçükken oynadığı yo-yo. Yo-yo. <gülüyor> evet şimdi çok güzel bir yo-yo çizeceğim size. Evet çizdiğim en güzel yo-yo çizdim. Ve şimdi elinizde bir yo-yo varsa ve onu ip etrafında döndürürseniz yo-yo dairesel hareket yapar değil mi? Onun süreti ya da hızının büyüklüğü sabit olmasına rağmen Hız yönünün, hızın yönünün değiştiğini biliyoruz. O dairesel hareket yapar. Bunun nedeni de eliniz ipi çeker ve ip üzerinde bir gerilim oluşturur. Şimdi bu bir kuvvet yoyo örneğindeki merkezcil kuvvet yoyoyu daima merkeze çeken ipteki gerilimdir. Bu yoyonun nasıl dairesel yolda gittiğini gösteriyor. Diğer bir örnek ama size pek tanıdık gelmeyebilir. Gezegen yörüngesinde dönen bir uydudur. Diyelim ki, gezegen bu bahsettiğimiz gezegen dünya olsun ve herhangi bir uydu onun etrafında dönsün. Bu uydunun dairesel yoldan çıkmasını ve boşluğa uçup gitmesini engelleyen yer yerçekim, yerçekimi kuvvetidir. Böylece uydu örneğinde ya da yörüngedeki herhangi bir cisim, mesela bu dünyanın etrafında, dünyamızın etrafında dönen ay da olabilir, onun boşluğa Kaçıp gitmesine engelleyen merkezcil kuvvet, yer çekimi kuvveti. Diğer bir örnek, bu en bilindik olan galiba, yarış pistine giden bir arabayı düşünün. Şimdi bir parkur çizeyim, yarış parkuru, yarış pisti. Şimdi size cevabı söylemeden önce biraz düşünmenizi isteyeceğim. Evet, bu dairesel parkura, şimdi üstten bakalım. Yarış pistine bir arabanız var, onu söylemeden önce burada. Durdurayım arabayı, çünkü üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum. Hepimiz arabaları biliriz ve bu daha önceden gördüğümüz bir şey. Şimdi arabanın üstünden bakıyoruz ve bunlar da tekerlekleri. Arabayı sabit hızda, belki saatte 40 kilometre ya da 60 kilometredir kim bilir. Dairesel hareket yaparken gördüğünüzde bu hareketi sağlayan merkezcil kuvvet nedir? O arabayı merkeze doğru çeken bir ip yok ya da onu dairenin merkezine doğru çeken bir yer çekimi de yok. Onu aşağı doğru çeken bir yer çekimi var ama bu onu bu tarafa doğru çekmez değil mi? Peki arabanın dairenin etrafında bu şekilde gitmesini sağlayan şey kuvvet nedir? Cevabı söylemeden önce size yardım etmek için onu durdurmuştum. Şimdi o durgun değil artık durmuyor ve cevabı söylüyorum. Onun dairesel hareketi yapmasını sağlayan sürtünme kuvveti. Yani bu kuvvet, tekerlekler ve yol arasındaki direnç kuvveti. Sürtünme kuvvetini kaldırırsanız ya da arabayı karda ya da ıslak bir yolda sürerseniz ya da tekerleğin dış yüzünü sıyırırsanız, sıyırmak dediğim yani dişleri azalırsa tekerleğin, lastiğin düzeltiyorum, araba bu şekilde hareket etmez. Yani bu örnekte arabanın bu hareketini sağlayan sürtünme kuvveti. Bence bunu bir düşünün.